Oğlak burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar. Oğlak ve Koç. Oğlak burcunun karşısında ona hayat dersi verecek bir karakter duruyor. Koç burcu keşfetmek için yaratılmıştır. İstemem yan cebime koy şeklinde bir beraberlik yaşanır. Oğlak ve Boğa. Oğlak burcu da Boğa burcu da mantıklarıyla hareket ederler. Hep savaşmayı tercih ederler. Pes etmeyi bilmezler. Beraberlikleri belli bir seviyeye ulaştığında aşkı anlarlar. Zaman içinde karşılıklı birbirlerinin zayıf noktalarını öğrenirler. Geriye bu beraberliğin keyfini sürmek kalır. Oğlak ve İkizler İkizler adeta hayatta dans ederek yaşar. Oğlak İkizler Burcu'na rağmen bu dansından vazgeçmez. İkizler onunla her şeyi denemeye hazırdır. Oğlak Burcu İkizler Burcu'na sakin bir liman olma hiç isteği yoktur. İkizler Burcu bu beraberlikten kaçacaktır. Oğlak ve Yengeç Bu aşk uzun süre yaşanabilir. Yengeç Burcu'nu içindeki sığınağından çıkarmak zordur. Yengeç Burcu mantığından daha fazla duyguları ile yaşar. Oğlak Burcu'nun mantığına asla ulaşamaz. İki Burç'tan birinin bu zıttıkları kabul etmesi gerekir. Oğlak Burcu, Yengeç Burcu'nu korumak ister ve böylece uzun sürecek bir beraberlik başlayabilir. Oğlak ve Aslan Bu iki burcun ortak noktası yoktur. Bir tek ortak noktaları vardır. O da ikisinin de yönetici olma isteğidir. İkisi de gücü sevdikleri için birliktelikleri belli bir zaman sürer. Zaman içinde üstünlük savaşları bu aşkı bitirir. Oğlak ve Başak Mükemmel, kusursuz bir ilişki yaşanabilir. Hayatı beraber taşımaya ikisi de hazırdır. Bazen birbirlerine karşı akıl savaşları yapsalar da karşılıklı üstünlük istekleri yoktur. Paylaşacak çok şeyleri vardır. Aralarındaki iletişim asla yıpranmaz. Oğlak ve Terzi Bu beraberlikte dengeli ve uyumlu bir ilişki yaşanır. Yaşamı en güzel şekilde paylaşmak onların elindedir. Yaşama puslu bakmaktan yorulan oğlak burcu için terazi burcu pırıl pırıl parlayan bir deniz gibidir. Kaliteli bir beraberlik yaşanabilir. Oğlak ve Akrep. Bu iki burçta zorlukları sever. İkisi de şaşkın fakat mutludurlar. Bu iki burç zıt karakterlerdir ama tüm yaşam güçlerini bu beraberliğe taşırlar. Geriye söylenecek söz mutlu olmalarıdır. Yaşadıkları tek talihsizlik iki burçta var olan yöneticilik karakteridir. Birlikte yaşayarak, öğrenerek olgunlaşacaklardır. Oğlak ve yay. Sıkılıp giden yay burcu olacaktır. Oğlak burcu aşk hayatı içinde yay burcu ile karmaşık bir o kadar da eğlenceli bir beraberlik yaşar. Yay burcu sosyal yaşamını özel yaşamına da yansıtır. Yaşama iyimserlikle yaklaşan yay burcunun enerjisi oğlak burcunun hoşuna gider. Yay burcundaki enerji oğlak burcunun içindeki karamsarlığını tedavi eder. Oğlak ve oğlak. Bu ilişkide her biri diğerinin hareketlerini anlayacaktır. İkisinin de gelecek kaygısıyla yaşamaları onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Beraberce emin adımlarla yürürken herkes kendi adımından sorumludur. İdarelerini paylaşırken birbirlerine destek de olurlar. Oğlak ve Kova Kova burçlarının zorlu karakterleri Oğlak burcu için imkansız gibi bir durumdur. Kova burçlarına karşı sabırlı davranırlar. Kova burcu ömür boyu yalnız kalmayı yeğler. Oğlak burçları bu duyguyu anlamaz. Yine de kovalar burçlarından ayrılmayı beceremezler. Yaşanması gerekir ki ne olduğu anlaşılsın. Oğlak ve balık. Her iki burç içinde cazip bir ilişki yaşanabilir. Balık burcunun duygusal karakteri başlangıçta oğlak burcu için bir çekicilik yapar. Balık burcu güvensizliğini oğlak sayesinde üstünden atar. Yaşamı tek başına yaşamaktan korkan balık burcu oğlak burcundan destek olarak güçlü olmayı öğrenir. Hayatı yaşayarak birlikte öğrenirler diyebiliriz sayın arkadaşlar. Akrep burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar. Akrep ve Koç.